Çocuk gördüm uzaklarda Gözleri kederli Hatta korkulu Her şeye rağmen bir an gülümsedi Çocuk sıcak, sade ama biraz kuşkulu Bir çocuk sevdim Saklarda seni ki onun özlemi de buydu. O ise bir bakışta. Çok büyümekte günbe gün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak Biraz küsküm ben böyle Biraz küskün Bir çocuk gördüm uzaklarda Biraz çocuk, biraz adam, biraz hiçti. Ellerinde yaşlı zaman demetleri daha önce denenmemiş yine bir yol seçti. Bir çocuk sevdim uzaklarda. Bir Şimdi dün erken ihtiyarlamaktan Sanki biraz üzgün Dünyanın halini bakıp güldü geçti Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümez Hüzünlü diyor şeydi birer birer gizli bir önüde sacılacak biraz küskün. Just kiss cool